Arkadaşlar merhabalar. Şimdi güzel bir analitik geometri sorusu var. İki doğru arasındaki açı sorusu. Şimdi burada hemen bir şekil çizelim. Normalde bizim bir formülümüz var. İki doğru arasındaki açıyı veren bir formül ama ben daha çok şekil çizerek çözmeyi seviyorum dostlarım. O yüzden bir şekil çizelim. Bakalım neler olacak görelim. Şimdi hemen bir koordinat düzlemi çizdik. Şimdi birinci doğrumuzu bakarsanız y yalnızken x'in katsa istediğimiz sayı bizim eğimimizdi. Demek ki bu adamın eğimi köküç olacak. Eğim neydi? Tanjant eğim açısı. Eğim açısının tanjantı. Demek ki tanjantı köküç olan bir açıymış. Peki tanjantı köküç olan açımız hangisi? 60 derece. O halde bizim ilk doğrumuzun eğim açısı 60 olacak. Hemen onun bir resmini çizmeye çalışalım. Şöyle bir doğru olabilir mesela. Nereden geçtiğini bilmiyorum. Rastgele benim için önemli olan eğim açısıdır. 60'ı gösterdim. Belki de şöyle geçiyordu. O önemli değil. Şimdi diğer doğruya bakıyorum. Y'yi yalnız bırakalım. Y eşittir. 12 eksi x olur ki x'in katsayısı eksi 1. Demek ki eğimi eksi 1 olan bir doğru. O halde eğim açısı tanjant kaç eksi 1 diye sordum. 135. Diğer doğrumuzda şöyle bir şey olacak arkadaşlarım. Eğim açısı 135 olan bir doğru. Şimdi burası 135'te şuraya 45 kaldı. 60-45 daha 105'tir. Şuraya 75. Şuraya da 105'i yazdım dostum. Bana neyi soruyor? Doğrular arasındaki açı aşağıdakilerden hangisi olabilir? 75 de olabilir, 105 de olabilir. Şıklarda hangisi varsa onu paketledim. Cevap Ceyhan'dan geldi dostlarım.